Ben e, Süper Ligi 6'yı tabii konuşacağız ama öncelikle Süper Ligi'ye geliş sürecinizden bahsetmek istiyorum. 6 yıl önce e, bu kulübe başkan oldunuz. Yanılmıyorsam 26 yaşındayken, çok da genç bir yaştayken. Doğru. Üçüncülükten Süper gelen e, bir başarı uykusu var. Öyle hazıra adak yani. E, harbiden bir başarı uykusu var. Evet. Ben bu arada bu e, arada hatırlatmakta fayda var. Benim tanıyanlar da bilir. Benim izmimde tuttuğum takım da 6 aydır. Sadece 3. Lig'den çıkışınızda e, çok sevinebilirim. Çünkü kocaeli İl'i spor elemiştiniz. Ben doğma bimbe de Üçüncülükten süperliğe geliş sürecinizi ben anlatmanız istiyorum Başkanım. Hani o başarı ülkesini buraya kadar altı yılda nasıl geldiniz? Tabii ki yani e, tabii çok çok uzun bir hikaye aslında. Burada biraz kısaltılmış olarak e, bahsedelim. Üçüncülükte e, biraz e, bizim de yeni tecrübesiz olduğumuz e, dönemlerde genç yaşta bir ekip, bir yönetim kurulu ile beraber görevi devraldık. Çok bizim için de muazzam duyguların yaşandığı, tecrübelerin yaşandığı şeyleri oldu. Tabii ki çok enteresan deplasmanlara gittik. Baktığınızda çok ciddi zorlu deplasmanlarımız oldu. Bunlardan mesela taraftarlarımız da çok iyi atılacaktır bir Kütahya maçı yaşadık. Aynı şekilde yarı finalde bir Çorum maçı yaşadık gibi böyle Tabi bizler için çok enteresan tecrübeler oldu. Ee, zaten birkaç hoca değişikliği de yaşadık. İki tane de hoca değiştirdik. Üçüncü en son. E, Cüneyt, Cüneyt Hoca ile beraber e, yarı finalde Çorum'la eşleştik. İlk maçta 2-0 mağlup tutuk. İkinci e, maçta 4-0 yenip işte finalde de senin de tuttuğun Koceli kardeş kulübümüz kocaelispor'la Final maç oynadık. Gene hepimiz için çok heyecanlı. Duyguların çok yüksek olduğu bir maç oldu. Tabii ki baktığınızda ilk yarı 1-0 mağluptuk. İkinci yarı maç 1-1 oldu. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda Penaltı kaçırdık. Halil sakatlandı. En son penaltılarda e, baktığınızda son penaltıyı da İbrahim Akın e, gol yaptı ve bizler için de yani yeni bir slogan olan o dönemde, işte İbrahim Akın e, atıyor, Altayküllerinden doğuyor sözüyle biz de e, oradan ikinci lige play-offlarla çıktık ama yani ömrümüzden bir ömür orada gitti zaten. Evet, yani üçüncü ligde bir de play-off'ta da zaten Çorum'da da önceki sıfırdan kaybedildiği ilk maç. Hani romançta artık hiç çok falan deniyordu. Ramayşı'da en öndeydiniz. Son dakikada 2-0 oldu, uzadı falan. Oradan filan ettiniz. Finalde yine meşakkatli geçti. İkincilikten çıkışınız aslında birinci çıktınız direkt gibi gözüküyor ama iş son haftaya kaldı ve son hafta liderle oynadınız. Lideri yenip çıktınız. Hiç Hiçbirimi hiç kolay olmaz yani. Baktım da dediğim gibi e, direkt çıkıyorsun. Hani birkaç hafta önceden garantilersin direkt çıkmayı gibi bir e, durum olmasın. Normalde e, olanlar böyle olurken İkincilikte son maç. Gümüşhane birinci, biz ikinciyiz. Ee, beraberlik e, tabii ki onlara yarıyor. Arada puan farkı var. Mutlak galibiyet lazım bize. Ee, yani İzmir'de bir de maç. Son maç böyle bir tesadüfi bir duruma denk geldi. Tabii onun öncesinde de e, gene kardeş kulübümüz o zaman karşıya kadar e, ligdeydi. Karşıya kadar e, maalesef o sezon düştü. Tam da matematiksel olarak düşmeye garantiyeceği maç bize nasip olmadı. Onlar bizi yendi. 5 hafta kalı. Ondan sonra tabii dörtte 4 dört yaparak oraya ulaştık. E, o da e, hani muazzam bir hikaye oldu aslında. Orada da hoca değiştirdik. Ondan sonra o dönemki sportif direktör arkadaşımızla yeni hocayla anlaşmadık. Onunla devam ettik gibi bir süreç yaşandı ve son maça kaldı. Son maçta da ilk yarı 0-0'da. İkinci yarı ama 3-0 gibi net bir skorla geçtik de e tabii orada da bir ömürde orada bıraktık yani. Başkanım ama siz işinizi zora soktunuz. Yani o 4-4'e gelene kadar 6 maçta olmuyorsam bir galibiyetiniz vardı. Yani çok iyi bir noktada bitirebilirdiniz. Daha erkenden şey evet, çözebiliriz. noktada e, biraz daha evet. Bir e, <gülüyor> şey oldu. Herkes puan kaybetti, biz de kaybettik. Evet. Ama sonrasında e, finalde toparladık süreci. Sonra birincilik, birincilikte üçüncü sezonla çıktınız Süper Lig'e. Üçüncü sezonunda çıktık evet doğru. Geçen sene e, bu pandemi sürecinde e, çok da e, zorlanarak gene çok mücadeleler vererek playoffta. Gene bir ömrümüzden ömür gel. Playoff gerçekten çok heyecanlı. İnsanın ömründen ömür götürüyor yani. Ya bu genç yaşta saçlarınız biraz beyazlatmış başka. <gülüyor> biraz. Birazdan biraz fazla olabilir. İki başkanım, şimdi sizin bu yolculuğunuzla ilgili 7 artı 7 artı projeniz varmış. Bundan birazdan bahsedeceğim ama Süper ile ilgili aşağıda çok sorular geliyor. Bir son önce bir Süper Lig'e dönelim. Sonradan tekrar ben onu soracağım daha de, geniş detaylı. Tabii ki. Olur. Süper Lig'e yıllar sonra geri döndünüz. Aslında çok da iyi bir başlangıç yaptınız. Yani Süper Lig'e geri dönmüş bir takım için. 7 haftada 5 galibiyet almışsınız yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Sonraki bu haftada da kazanan bir altı ay var. Sizce bu gidişat sebebi nedir? Çok taksiyel teknik olarak sormayacağım. Bu hocanın belki muhatap olacağı bir soru belki ama siz dışarıdan aynı zamanda bir de taraftar taraftarı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii çok teknik konular için şey Mustafa Hoca'nın Instagram'ı olsa onu da bağlayalım hemen diyecektim. Olabilir. <gülüyor> yani, e, şimdi iyi bir başlangıç yaptık tabii ki. E, daha sonra sakatlıklarla e, uzun bir mücadelemiz oldu. Şimdi baktığınızda biz e, bir tane kenar oyuncusu transfer ettik. Rodriguez. E, şimdi Rodriguez uzun bir süre sakatlık yaşadı. Akabinde Nadir'i ee, bu sefer sol tarafta iki transfer ettiğimiz oyuncu birden sakatlandı. Bakıyorsunuz geçen maç poko yoktu. İşte kart cezalısı oluyor. Cebrail yok. Denk geliyor. Böyle hem sakatlıklar hem kart cezaları gibi e, süreçler gerçekten bizi çok etkiledi. Çünkü bizim için bir oyuncu çok oyuncu. yani e, Çünkü dar bir kadromuz var. Yani dar kadro için. Bizim için oyuncularımız tabii çok kıymetli. Var olmaları, bizlerle beraber olmaları. E, Transferlerimizi de bütçemize göre şu an ligin en bütçe en az bütçeli takımı biziz desek. Herhalde e, doğru söylerim. Yani. Evet orası doğru. En düşük bütçeli takımı biziz. O yüzden e, daha bu konuda e, kulübümüzün ekonomisini doğru yönetmeye çalışıyoruz. E, bugün baktığınızda şu anda bile bu kurdaki e, olan... E, yükseliş e, birçok bütçemizi e, birçok takımın, yani bütün takımların bütçelerinin çok ciddi zararı sokmuşken biz bu kadar ekonomik davranmamıza rağmen biz de e, bu bütçe konusunda e, beklentimizin dışında şu anda ilerliyor ve bu kadar ekonomik bütçelerle beraber. Şimdi o yüzden bizim daha e, nokta transferler yaptık evet ama bu sefer bir oyuncu bizim için çok oyuncu oldu. Yani o bölgelerde Yaşanan sakatlıkların bize e, geri dönüşü pahalıya mal oldu ama e, takımımıza güveniyoruz. Yani bu süreçten de en iyi şekilde çıkacağız. Sonuçta o puanları toplayan e, bu takım. Şimdi eksikler de e, geri döndü. İnşallah Giresun'a e, tam kadro e, gideceğimizi düşünüyorum. Ve tekrar orada da aynı keyif veren e, ligin heyecanını takımı 6'yı e, izleyeceğimizi ben de düşünüyorum. İnanayım. İnşallah. İnşallah. Peki yapılan transferlere aldığınız verim açısından 5 üzerinden puan verseniz kaç veririniz? Yani her transferimizden alabildiğince e, faydalanmaya çalışıyoruz. Tabii ki hata payları olacak. O yüzden 5 üzerinden 4 diyeyim. Yani biri de hata paylarına bırakayım. Yani hepimiz e, yani %100 yüz her oyuncumuzdan e, dediğimiz Mesela... verim almaya çalışıyoruz ama işte sakatlıkları kart cezaları tabii ki dönem dönem form düşükte olan oyuncular da olacaktır. Ondan dolayı e, o bir puanı kırarım. Ama dediğim gibi yani çoğun en düşük bütçeli takımı yapıp e, şu anda ligde e, baktığımızda e, planlama yani hayal ettiğimizin dışında bir iki maçın dışında e, çok da kötü bir yerde değil. Zaten iki galibiyet alsaydık ligin bambaşka başka bir yerinde oluyor olurduk yani. Başka bir yorum gördüm orada ama siyah beyaz benerek mi çıktınız diye de e, öyle bir şey yok. tesadüf oldu. E, aslında ben başka bir gömlek giydim. <gülüyor> tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf. Beyaz giydim. Güzel bir tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf olmuş. Ben zaten hep siyah beyaz giyiniyorum. Evet. Bazen de başka da giyiyorlar. Şey takılan arkadaşlar da oluyor. Ee, ama başka renk tercih etmiyorum genelde. Güzel siyah beyaz güzel renkler ben. Teşekkür ederim. Başkanım e, şimdi şöyle bir şey soracağım. Stadla ilgili birçok sorun var ama e, stadın olmaması da sizi etkiledi mi? Kötü gidişatta çünkü son Hatay maçı hariç hep misafir statlarda oynadınız Yani kendi stadınızda oynamadınız. Bunun bir etkisi oldu mu sizce? E, tabii ki olmaz olur mu? E, üçüncülükten itibaren aslında ne kadar zorluklar yaşadığımızı e, tabii burada çok hızlı geçiyoruz. Yani bunları e, çok detaylı gönül ister ki anlatalım ama yani üçüncülikte, ikincilikte işte bir dönem eski Buca'nın şehir stadı vardı orada maçlarımızı oynadık. Ondan sonra Atatürk Stadyumunda e, orada üçüncülikte e, şampiyonluk yani playoff'tan şampiyonluk yaşadık. Ama ligi orada geçirdik, ikincilikte orada geçirdik. O kadar e, zordu ki daha sonrasında Bornova Stadyumuna, e, Göztepe'nin stadına geçmesinden sonra biz Bornava Stadyumuna geçtik. Orada da bir nebze daha rahattı ama gene insanın evi yuvasında olması bambaşka bir duygu yani. Bambaşka bir duygu. Hatay maçında tabii ki skor daha istediğimiz gibi olmasını hepimiz isterdik. Ama içeriye girerken bile insan o evinde olma hissi bambaşka bir duyguydı bizim için. Yani tarif edilemez bir duygu oldu. Orada e, kendi evinlesin, o aidiyet duygusu, oradaki o hissiyat hani bizim için muazzam güzeldi. Taraftarımızla beraber, hep beraber kavuştuk. Ve e, gerçekten bunun bence de etkisi oldu tabii ki. Olmaz olur mu? Şimdi statla ilgili aşağıdan da sorular geliyor. Ben statla ilgili baya bir soru hazırladım. onları soracağım. Hatta transferle ilgili de sorularım var. Ee, ama ondan öncesinde ben bu seneki hedefinizden bahsedeceğim öncelikle. Adana Spor Başkanı Murat Sancak şey demiş mesela 26 sene sonra biz lige döndük. hedefimiz 26 sene kalmak. Yani bu ligde kalmak demişti. Sizinki bu seneki hedefiniz ligde kalmak mı yoksa farklı bir hedefiniz var mı? Bununla ilgili de o diğer 7 artı 7 artı 7'yi soracağım. Murat, Murat Başkan e, şey güzel bir matematiksel denklem yapmış. Buradan selam gönderelim ona. Tabii ki buraya çıkmak o kadar eee e, zahmetli oldu ki o kadar mücadele verdik ki Adana Demir de e, bu arada biz birinci ilgiyle çıktığımızda Murat Sancak'ta Adana Demir'e başkan olmuştu Üç evet. sene beraber e, birinci ligde mücadele ettik ve aynı sene çıktık ben ona takılıyordum hatta abi çıkarsak beraber çıkarız yoksa bak olmaz bu iş falan diye kısmet oldu beraber de çıktık kendisini de çok severim buradan selamlar olsun kendisine Bizim de tabi ki de hedefimiz burada kalıcı olmak. Aslında 3-7 dediğimiz projemiz şuydu. İlk 7 sene içerisinde biz süper ligi hayal ediyorduk. Bunu da 5 sene içerisinde başardık. İlk 7 sene projemiz buydu. İkinci 7 sene bizim için burada kalıcı olmak, tesisleşmek. Altyapı tesisini organize etmek, altyapıya verici yapacağımız yatırım. E, Üçüncü yedi senede artık Avrupa hayali kurmakti bizim için. Böyle e, kendimize üç tane yedi diye bir hedef koyduk. Bunun ilkini gerçekleştirdik. Umarım... Ben i̇ki sene kardayız Başka o zaman. Efendim? İki sene kardayız o zaman şu anda. İki, iki sene kardayız. Ee, tabii pandemi koşullarını da işin içerisine sokarsak eee 2 seneden daha fazla kadar bile olabiliriz yani. Peki tesisleşme ile ilgili ben o zaman bağlantı artanını biliyorum. Onunla ilgili bir şeyler bahsetmek ister misiniz? Tabii ki, zaten bir güzel bir alt takım tesisimiz var. Onu tamamen hemen hemen yeniledik diyebilirim. şu anda amacımız yeni bir altyapı tesis yapmak. Bunun içinde en çok ciddi bir mücadele veriyoruz şu anda yönetimdeki arkadaşlarla beraber. Birkaç tane arazi şu anda e, tespit ettik ve bunları da bitirmek üzereyiz. E, bunları bitirdiğimiz anda hemen yeni bir altyapı tesisine başlayacağız. Ve dediğim gibi yani bu 7 sene içerisinde e, bu tesisi bitirip e, orayı işletip artık altyapıda ektiğimiz fidanların kısımlarına e, meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir 7 sene planımız var işte. Başkanım Süper Lig'le ilgili son bir sorum var. Onu da sorayım o zaman. Giresun Spor, Trabzon Spor, Kasımpaşa maçlarından kaç puan hedefliyorsunuz? İlk kaç puan atmayı düşünüyorsunuz. Vallahi biraz önce Mustafa Hocam'la da veda verdik. Bizim amacımız her maçı tabii ki kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de birkaç maçta puan kaybımızın olduğunu, fazladan puan kaybımızın olduğunu hedeflediğimizin biraz gerisinde olduğumuzun zaten farkındayız. Her maçı kazanmak için e, çıkacağız. Yani bütün arkadaşlarımız da bu motivasyonda şu anda. Peki. Peki Mustafa hocayı da soracağım. Şimdi e, Tarçması Tükürt Boğ'un en önemli üçlük direktöründen birisi. E, ve altın, zaten Tarçması'nın en önemli isimleri Mustafa Denizli. İkinci yani bir birlikte geldi e, göreve bir telefonunuza geldi. Biliyorum öyle biliyorum. Yani Mustafa Denizli e, Altay'ın çağrısı benim için bir emirdir demişti. Ve Tabii. geldi takımı Lig'e çıkardı. Şimdi de Süper Lig'den sonra e, Mustafa Denizli ile uzun vadeli hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Mustafa Denizli'nin e, altı aydaki geleceği ile ilgili biraz sor istiyorum istiyorum. Tabii ki. E, Mustafa Hoca'nın buradaki geleceğini yine biz e, onunla beraber konuşarak e, planlarız. Yani şu anda e, biz Mustafa Denizli bu kulübün Tabii ki de tarihinde en önemli isimlerinden bir tanesi sadece Türk futbolu değil. Kulübümüzün tarihinde de en önemli isimlerden bir tanesi. Bu kulüpte en çok forma giyen, bu kulüpte en çok gol atan, bu kulübün tarihine 18 yıl e, şahitlik etmiş e, bir isimden bahsediyoruz. Ve evimize, yuvamıza döndük ama burada da biz de kendisine bir e, vefa örneği e, göstermeye çalıştık. Stadyomuzun ismini Mustafa Deniz olmasını çok arzu ediyorduk. Bu konuyu çok gündeme getirdik e, ve çok şükür bunu da başardık. Sağolsun e, Spor Bakanlığımız da bu konuda e, takdir e, yönünü kullandı ve onu da orada ölümsüzleştirmiş olduk. Aslında bu çok önemliydi kulübümüz için. Özellikle vefa anlamında da çok önemli bir göstergeydi. Çünkü insanlara yani sadece e, öldükten sonra değil yaşarken de vefa göstermek. Evet. E, gerekiyor. Bunun da çok güzel bir anı oldu. Hep beraber orada e, sarıldık. E, gözlerimiz doldu. Çok duygulandık. Böyle bir şeyi başardığımız için de e, çok mutluyuz. Yani bu kalıcı e, eserin hem kazanımı hem de isminin Mustafa Deniz olması bizim için çok kıymetliydi. Ve geçen sene hocamızı <gülüyor> tabii ki e, bir davetinde bize, bize kırmadan geldi. E, Bilaveden hatta Kendisi de bizden bir ricada bulunmuştu. İşte bana verceğiniz geliri, e, şey halileri ve Mehmet e, Vakfı'na bağışlayalım diye biz de öyle yaptık. <gülüyor> Geçen senede onunla beraber aslında bir başarı hikayesi yazmıştık. Yani ben hocama da e, bunu söylemiştim. Hocam burada biz seninle bir hikaye yazacağız aslında. Yani baktığın zaman e, 18 yıl sonuna Mustafa Denizli e, yetiştiği, Mustafa Denizli olduğu kulübüne 38 yıl sonra ilk defa teknik direktör olarak geliyor ve onunla süper geçiyor. çıkıyor. Yani bu muazzam <gülüyor> hikaye. Ve bu hikayeyi yazdık, bu hikayenin sonucunda en başarılı şekilde aldık sağ olsun. Bu sene de sezon başından itibaren yoğun mesai harcadık oyuncu transferlerinde, hocamız birebir bütün oyuncularla izlediği alakadar oldu. Ve en düşük bütçelerle doğru bir kadroyu kurmaya çalıştık. Hatta 1-2 transferimizde sonuna kadar uğraştık ama olmadı. Sonrasında da iyi bir başlangıç yaptık. Ama dediğim gibi tabii ki en düşük bütçelerle kurulan bu kadroyla iyi işler yapıyoruz. Biraz şanssızlık boyutu diz gösterdi diyeyim. Öteki tarafta saha içerisinde başka bir yorum yapmış olmayayım ama e, baktığınızda e, iyi bir başlangıç yaptık. Bunda tabii e, futbol sadece böyle e, oyunlarda oynandığı gibi değil ki işte sakatlık giriyor, kaç cezalara giriyor, pandemi giriyor işin içerisine. E, acayip de dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde e, buraya kadar e, hocamızla beraber geldik. Bundan sonrasında da e, bütün her şeyi, yani sürecin devamında biz memnunuz. O da bizden memnun. E, çok iyi de bir diyaloğumuz var. Ama ilerideki sürecine de beraber oturup onunla tekrar konuşuruz. Burası onun evi. Burası onun yuvası. Yani. Evet. Başkanım peki. alsancak Mustafa Denizli stadına geçelim. Evet. Şimdi e, stadın kullanım hakkı bir kere Altay'a ait mi? Onu Altın Altınordu ile bir problem yaşadınız mı? Açılışa gelmedi diyebiliyorum. Bizim öyle bir problemimiz söz konusu olmadı. Yani olacak bir durum da yok. Orası bizim Evimiz, yuvamız, yani böyle kağıt üzerindeki ufak tefek süreçler bizim çok önemli olan bir nokta değil şu anda. Biz orada evimiz olmaktan başka bir şeyi hissetmedik. Yani orası bizim evimiz, yuvamız. Zaten bu bir şeyin yazması da olacak bir şey değil. Bunu tarih yazmış zaten. Dolaylı kağıt üstünde altın orada da beraber misiniz yoksa sadece altaya mı İstat. Böyle bir durum söz konusu değil. Öyle bir kağıt üzerinde bir durum söz konusu değil. Normalde zaten Türkiye'deki bütün stadyumların çoğu bakanlığımıza aittir yani. E bu stadyumda bakanlığımızın yaptığı bir stadyum ve şu anda biz de orada e, tek oynayan olması gerektiği gibi e, Altay'ımızın stadyumunda oynayan tek takımız. Peki başkanım. ilk maçı açılışı nasıl buldunuz? Nasıl ilk geydiği? Spor maçı. Çok güzeldi. Bizim şöyle bir şansımız var. 16 Ocak'ta kuruluş yıl dönümümüzde hep yağmur yağar. Çok şükür stadyumumuzun açılışında da yağmur yağdı. Bizim böyle önemli günlerimizde yağmur yağması gibi bir özelliğimiz vardır. Çok yağmur vardı şaka bu yana. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum buradan da taraftarlarımızı, Bütün camiamızda bizi yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ederim. Orada hep beraber... Ee, o evimizde babamızda e, birlik beraberlik ortamında sarıldık e, birbirimize yani bunlar manevi olarak olan duygulardan e, bahsediyorum ve hep beraber buluştuk. Bence muazzam bir geceydi yani kesinlikle e, süperdi. Sadece e, tek şey skor orada tabii ki kazanmaya gönül isterdi ama onun haricinde taraftar muhteşemdi Camia muhteşemliği, katılım çok iyiydi. Sadece dediğim gibi yani yağmurdan kaynaklı biraz sorunumuz oldu. Tabii ondan dolayı gelemeyenler, katılamayanlar oldu. Maçın günü de cuma günüydü. isterdi pazar günü böyle oynasaydık maçı ama sorun değil bizim için. Dediğim gibi hep beraber orada süper bir ortamda maç oynadık hep beraber. Başkanım, Radyo bir paylaşımı olmuş e, maçtan önce Sakız Karşı'na satılan bilete rağmen altı açılışta yalnız diye. Eee stattan da olmuş hem çekilmiş bir fotoğraf var. Stadyum böyle tam dolu değil. Bununla ilgili bir paylaşım olmuş. Taraftarların tepkisini toplamış. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Bir girişiminiz olacak mı? Her her ya şimdi meyve veren ağaç işte tabii ki de taşlanacak. Yani burada bizi sevenler var, sevmeyenler var. Böyle yorumlar yapılabilir. Bunu da o kuruma... E, mal etmemek lazım. Orada genç bir kardeşimiz e, bir hata yapmıştır. E, bir şey yazmıştır. E, önemli olan gerçekler. Biz orada stadyumda kaç kişi olduğunu 10 binin üzerinde insan vardı o gün stadyumda. Nasıl İzmir'de bir yağmur yağdığını herkes de biliyordu. E, ilk açılışı stadyumun sonuçta İzmir'de dehşet bir trafik vardı. E, ben bile ofisimle stadyumun arası e, normalde 10 dakika olmasına rağmen ben bile bir saatti, aşkın bir sürede hemen hemen oraya ulaştım. Ve dediğim gibi, stadyumun zaten açık tarafından bahsediyorum. Maraton tarafının altı hemen hemen full, üstü de hemen hemen fulldü Sadece köşelerde, o da tarafları birbirine daha yakın olduğu için bir boşluk oluştu. Kapalı tarafının zaten tamamı fullü. Yani burada Bazen arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Böyle hatalar yapabiliyorlar. Onları da gençliğine verelim. Bunu da o radyo spora, hani mahallet bir anlamı yok. Arkadaşları da kaç kere de özür diledir. Böyle bir ama tabii ki yorumu yazmak çok o arkadaşın ayıbı oldu yani. Olmadım. Biliyorsun herhalde Mustafa Bedeniz'de Beşiktaş haberi geçmişler. Şimdi birisi daha yazdı. O bir olmamış. Taraftarlar Baya tepkisini toplamışlar. Yapıyorlar tabii ki. E, erken haber girmeye çalışırlar ama hocamızın da e, yani bu, bu haberlerde böyle bir e, niyeti olsa gelir bizde paylaşır. Açık açık biz de onu basın kanma ile paylaşırdık yani. Peki beyseniz pek tepkense sizin cevabınız ne olur başkanım? Hocamızın takdiri olur. Hocamızdan önce bir gelsin ondan sonra değerlendirilir böyle şeyler. Yani ben ee, burası onun evi yuvası dediğim gibi e, biz onunla burada bir aile ortamı içerisindeyiz ve e, bunun dediğim gibi e, böyle tekliflerin haberleriyle değil yani çok net bir şekilde kendisi zaten söylemediği sürece böyle bir şey çok da e, şu anda itibar için bir konu yok yani soru okudum da şimdi bon vastadından e, alsanya'a geçti kombinelerde bir sıkıntı yaşanmış. Bununla ilgili başkana sorar mısınız? ama Soruyu kaçırdık şu anda. Evet. şey arkadaşlar. Ben sosyal medyadan da süreci takip ettim. <gülüyor> ee, Bornavastalı tabi tek kademeli olduğu için bazı arkadaşların daha şöyle taraftar derneğimizle görüşmemizde kombineleri kapı açığın maratonun üst tarafına taşıyalım diye görüşmüştük. Bütün hepsini de öyle taşıdık ama bazı taraftarlarımızdan biz maratonun alt tarafında olmak istiyoruz diye talepler gelmiş. Bunları kulübümüze bir başvuru yaparlarsa, mail atarlarsa ya da dediğim gibi bir başvuru yaparlarsa bunları rahat bir şekilde düzeltip çözebiliriz yani. Başkanım takım otobüsü soruyorlar. Takım otobüsü, evet. Takım otobüsü demişler? Evet, bu takım otobüsümüzün e, tasarımıyla ilgili biraz geç kaldık. Ondan sonra da e, devre arasına e, kaldı bu süreç. E, tabii otobüs e, sürekli e, yanımızda olması gerekiyor. O da bir süreç aldığından e, devre arasında güzel bir kaplama yaptıracağız orayı. Başkanım, kırmızı koltuklar ne zaman seyir olacak? Önder Kaya demiş. Yani bunu benim için evet, ve bizim yönetimdeki arkadaşlar için yani çok zor şeyler olmadığını arkadaşlara buradan söylemek istiyorum. Biraz zamanla bunları da düzeltiriz. Maçı, biletleri de atış maçı için e, atış maçı gibi uygun fiyata sunulacak mı demiş Rasim Beycılar? Bilet Yok. fiyatınızla ilgili bir politikanız var mı? Değişme olacak mı bundan sonrası? Ben de böyle bir soru evet. ekleyeyim. E, politikayı genelde e, taraftar derneğimizle e, konuşarak uzlaşı içerisinde halletmeye çalışıyoruz. Ben e, özellikle e, Mustafa Denizli Stadyumu'na, stadımıza geçtikten sonra e, bilet fiyatlarını daha hassas davranmayı e, özellikle yönetim kurumundaki arkadaşlarımızla kendi aramızda böyle konuşuyoruz. Çok daha e, hassas davranacağımızı herkes emin olabilir. Tek arzumuz hep beraber olalım, e, birlikte olalım çünkü eve dönmenin, eve gelmenin bir bedeli olmaz diyerek zaten bu yola çıktık. O yüzden e, bütün e, taraftarlarımız, camiamızdaki e, kulübümüzü seven dostlarımızın hepsine burada kapımız sonuna kadar açık. Bilet şartları da olabildiğince en uygun şekilde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım sadı girişlerde de bazı sorunlar yaşanmışlardı. Bunlardan haberiniz vardır illa ki. Bu konuda bir girişiminiz olacak mı? Tabii ki bunlarla ilgili de e, gelişimlerimiz olacak. Zaten emniyetle sürekli diyalog halindeyiz ama e, derler ya ilkin günah olmaz diye ilk maçında günah olmaz. Burada sorun yaşayan bütün taraftarlarımızdan da e, ben kulübümüz adına e, yapılacak bir şey varsa sonuna kadar e, yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız orada. E, i̇lk maç olduğu için emniyet biraz daha tedbirli davranmış ama e, bunları da e, maçlar oynandıkça rahat rahat çözeceğiz. yani Biz de gerekli diyaloğu kuracağız. Evet. Başkanım, stadı ben de çok beğendim e, ama benim dikkatimi çeken bir olay. Taraftarlarda çok soruyorlar. Bu kale arkalarındaki gri var. Buralarla ilgili görsel bir çalışma, bir değişikli etkinlik olacak mı? Düşüncelerimiz var ama e, hepimiz tabii evet. Ee, çok aceleci davranıyoruz burada. Hemen her şey olsun istiyoruz. Biraz, biraz, biraz zamana ihtiyacımız var gerçekten. Daha yeni stadyumumuz bitti. Ve e, eksikler var. E, İbedi şekilde halletmemiz gereken şeyler var. Önce bunları çözelim. Biraz e, stadyumumuza alışalım. Devre arasına kadar e, zaten bir maçımız kaldı. Ondan sonra çok uzun da bir devre arası da yok. biliyorsun. E, o yüzden e, oralarda ikinci yarı bunların hepsini e, yavaş yavaş toparlayacağız. Bu eksikleri gidereceğiz. İnşallah ikinci yarı açılışına güzel bir açılış da e, yapacağız. İkinci yarı açılışını o o güzel bir e, şov da yaparız taraftarımızla. Eee güzel bir e, maçları daha böyle eğlenceli hale getirmek için elimizden gelen etkinlik planlamalarını da yapacağız yani. Bunlar da aklımızda var ama Biraz, biraz sabır, biraz. Bununla ilgili bir seyircimizin bir e, fikri var başkanım. veri duvarına Mustafa Denizi, Aykar Elmas Taşoğlu ve Vaf Altay gibi bizim dışımızda işbinalı kulübünde bulunmayan isminin çizimini görmemiz mümkün olacak mı demiş. Çok güzel fikir. Bunu e, şey yapacağım. Aynen, alın, alın. Bunu bunu yönetim konumundaki arkadaşlarımızla beraber bakanlığımızla konuşacağım. Çok güzel fikir. Başkanım, stat edilirken bir karşı taraftarımız da e, mesaj atmış. Karşıyaka'nın da bir stadyum sorunu var. E, Altay Kapıları'nın statını bize açar mı demiş. Bizim e, kardeş kulübümüz, karşı kapılarımız her zaman açık. E, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanımız Turgay Büyükkarcı'da e, konuştuk telefonla. Hatta beraber stadyumu gezelim diye de görüştük. E, onunla da e, konuşacağız. Ee, karşı yakamız için en hayırlısı nerede oynamak olacaksa oraya oynamayı tercih edecek onlar da ee, Bornova'da mı oynayalım Malsancak'da mı oynayalım diye onların da bir düşünceleri var ee, onlar da inşallah en doğru kararı verirler ama e, her zaman bizim e, kapılarımız karşı yakaya her zaman açık duruyor Karşıyaka demişken, şimdi Göztepe önce çıktı Süper Lig'e yıllar sonra sonra ay çıktı. Diğer işte İzmir kulüpleri, İzmir Spor, Karşıyaka, Bucaspor yani bu kulüplerle iletişiminiz nasıl? Ben İzmir futbolunun daha üst noktalara gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum. Burada bir dakika biraz şeyi şöyle çevireyim de. Kırmızı Beyaz sormayı görünce karıştıran arkadaşlar olmuş. Milli takım forması o. Ben de aşağıda yorumlarda gördüm. Evet, sıra, sıra olmuş herhalde. Ben de okudum önce. Bir takım. Herhalde onu asmakta bir sorun yoktur evet. diyelim. Kırmızı-beyaz olunca attayık. Bir takım gelmesi lazım zaten. Evet. Bayrağımızın rengi ama bazen karıştıranlar oluyor. Aslında stat'teki otlukları da bir o açıdan da düşünebiliriz kırmızı-beyaz olarak. Aslanacak zaten e, bu demek. Ee, oradan zaten bakanlığında bir esinlenmesi oldu. Yanlış ee, algılanmasın. Başka az önceki sorum arada kaynadı. Tekrar sorayım istiyorsanız. Ee, Göztepe'de sonra, yıllar sonra sözüge çıktı. Ee, İzmir futbolunun daha bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer İzmir kulüpleri ilişkimiz nasıl bu konudaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum? Ee, tabii ki. ya yani İzmir gerçekten futbolda kıymetli bir şehir. Ee, ve yıllarca e, birçok milli çıkartmış e, bir şeyi Süper Lig'de birçok yani biz zaten Süper Lig'de en çok bulunan yani 4 kulüpten e, bir tanesiydik. E, şimdi de e, diğer kulüplerimizde de e, gene Süper Lig'de yıllarca bulunan bulundular. Ve şu anda da e, göztepe ile beraber Süper Lig'deyiz. Gönül isterdi daha fazla İzmir takımı e, Süper Lig'de olsun tabii ki de e, i̇lişkilerimiz, yani yönetim anlamında, yönetim bazında ilişkilerimiz iyi. Zaten İzmir Kulüpler Birliği Vakfımız var. Orada hep beraber e, hareket ediyoruz. Baktığımızda İzmir'de futbolun gelişmesiyle anlamı, anlamında fikir alışverişi de yapıyoruz. E, Gönül isterdi daha fazla e, İzmir takımı da süperlikte olsun Kulüpler Birliği başkan olmayı düşünüyor musunuz diye bir soru var Başkanım. Şu an en en, en e, önemli e, planım şu önümüzdeki iki tane 7 senelik planımızı hayata geçirebilmek. Peki. Başkanım şimdi gelelim esas konuya. Aşağıda bir sürü sorular var. Bir sürü vesayder var. Transferlerle ilgili. Devre arası transfer politikanızı belirlediniz mi? Hangi bölgelere ne kadar transfer yapılacak? Bunlar benim Mustafa Hoca'yla neler konuştunuz? Hmm, yani Mustafa Hocamla bu konuları çok e, bu ara daha sık konuşuyoruz tabii ki. Nerelere ne yapmamız gerekiyor diye ama e, şu 3 maçı geçirdikten sonra bütün her şey tabii ki netleşir. Ama gönlüm, hocamızın gönlünden geçen tabii ki aynı tarafa e, ve e, defans hattında da e, bir transfer e, tercih et, etmek isteceğini düşünüyorum çok da şey yapmayayım. Başka çok... dört tane topere istem tane taraftarınız var haberiniz olsun. Kaç tane? Sadece topere dört tane istiyormuş. Anladım. Evet. İbrahimovic süper kaptanımız gayet başarılı oynuyor. Yaşla rağmen hala hala bir şekilde devam ediyor. Her her arkadaşımız e, elinden geleni fazlasıyla mücadele ediyor. Tabii ki e, performans, hani düşüklü olanlar olacaktır, yükselişli olanlar olacaktır. Bunları hocamız doğru şekilde e, en verimli kadroyu da oluşturacaktır. Önemli olan sakatlıksız bir şekilde devam edebilelim ki e, dediğim gibi biz dar kadrolar kurmak, e, kurup e, buradan genç oyuncular da yetiştirmeye çalışan bir kulüp olduğumuz için e, bu mücadelede bu e, Elimiz daha kolay olabilir böyle olursa. Peki başkanım bir rakam verme mı? 4-5 tane yapacağız veya 7-8 tane takviye yapacağız. Çok fazla bu rakamlar bizim için. Yani Biz nokta transferi olarak yani yaparsak 2 veya maksimum 3 transfer olur yani bizde. Sakımda en son satarım dediğiniz oyuncu var mı demiştim. En son satarım dediğim oyuncu. Evet. <gülüyor> Çok e, böyle başarılı sorular geliyor bazen. Hiç düşünmemiştim. Ee, şu an için en son satarım dediğimiz oyuncu ee, hepsi çok e, kıymetli vallahi tercih edemedim. Masal Mahatma Vazha heykel için girişimde bulundu mu diye bir soru var. Girişimde bulunduk. va Vazha heykelimizi de e, heykel taşı arkadaşla da konuştuk. Yeni bir proje hazırlıyoruz oraya. Ondan en kısa zamanda yeni bir e, projeyle e, yeni bir heykel yaptıracağız oraya. Başkanım, kadın futboluna geleceğim şimdi. Ee, sizin takımdan önemli bir arkadaşım da var hatta. Kadın futboluna son dönemde bazı kulüpler çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı artık. Herkese ilgilenmeye başladı. Kadın futbol hakkındaki görüşlerinizi alacağım. Kulübün hedefleri hakkında görüşlerinizi alacağım. Tabii ki kadın futbolunda da e, biz daha kadınımızın e, Hayatın içerisinde Varlığı bizim için çok Tabii ki kıymetli ve Bu Futbolda da kadın futbol takımına Verdiğimiz Önem Çok büyük aslında çok e, Bizim camiamızın arkadaşlar da e, Büyük e, Emek ve Bu takımı Oluşturmaya e, Çalıştık Kadın futbol takımımız bizim için dediğim gibi çok önemli Burada sadece sosyal sorumluluk projesi olarak değil kadının hayatın içerisindeki varlığının önemini bildiğimiz için bu projeye dahil oldu. Kadınlar da erkekler gibi bu sporu sonuna kadar en iyi şekilde yapacaktır. Bazı maçlarını da takip ediyoruz. Baktığımızda çok heyecanlı maçlar dönüyor. Kadınlar. da gerçekten. izliyor musun sen de arası? bir arkadaşım var ondan dolayı bazı maçlarını izliyorum. En son Galatasaray maçını da izledim. Evet. Ee, çok çok heyecanlı maçlar oluyor ara sıra. Ee, Biz de takip ediyoruz. bunu. E, o yüzden daha da büyüteceğiz. Daha da destek olacağız bu projeye. E, şu anda e, orada e, iyi de bir takım yaptık. Güzel de bir e, kura çektik. Ben takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Tabii ki A takım e, aslında baktığınızda e, sadece bizim marka özümüzü temsil ediyor. Bizim için önemli olan orada da yetiştirici olup kızlarımızı futbolun içerisine dahil edebilmek olacak yani. Liktar haftaya başlıyor. Maçlar Aslancaksal'da oynanacak mı diye bir soru var başkan. Bunu da kendi arkadaşlarımızla bir değerlendireceğiz. Orada tabii oynanan maçların çoğu Çin'de mi Suni'de mi oynanacak? Nasıl bir şey var onu da arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yüzme okulu var mı gibi taraftar sorusu var yine başkanım. Ne sordun? Yüzme okulu. Yüzme okulu. Evet. E, tabii İzmir'de e, şu an havuz konusunda e, biraz eksiklik var ama bizim e, özellikle sosyal dayanışma tarafından e, arkadaşlarımızın organize ettiği yüzme takımımız var. Başkanım, ile ilgili bir soru var. Futbolu bıraktıktan sonra 6 ayda görev alacak mı demiş taraftar <gülüyor> Marco İzmir'i seviyor. İzmir'de kalmak isteyecektir ee, eminim. Onu da o gün geldiğinde konuşacağız yani. Benim de cevabını merak ettiğim bazı soruları soruyorlar. Ee, soran arkadaşı tebrik ediyorum buradan. Israrla tasosu sorun. Tasosu demişler ama e, ben konuyu da tam anlamadım başkanım. Siz de herhalde anladın. Ee, görüyorum aşağıda. Çok iyi anladım ben konuyu. <gülüyor> soran arkadaşlara selam göndereyim çok iyi anladım ee, şey yazıyor aşağıda adını sonra adını soyadını anlamamış olabiliriz diye ee, onunla ilgili girişimlerimiz olacak tekrar şu girişimlerimiz olacak Tabii ki tek bir oyuncu üzerine yoğunlaşmayacağız başka oyuncular da o bölgede e, şu an hocamız izliyorlar e, ve takip ediyorlar. Ee, ona göre birkaç oyuncuya girişimiz olacak. Ee, olursa e, on, onu da tercih ederiz yani. Tabii ki ilk tercihlerimizden birisi olacak. Bakın kurum yapısınınla ilgili bir soru soracak. bununla ilgili bir soru gelmiş. Bir fadıh dosyamız var mı diye? Devam eden dosyalarımız zaten var. Bunu e, biz genel kurulda da açıklamıştık. E, şu anda. Ee, var olan dosyalarımız var ama bizim için çözülmeyecek durumda olan e, süreçler değiller. Burada önemli olan biz e, ne transferi yapacağız, nasıl yapacağız? Yani transfer yapmak için transfer yapmamak lazım. Bizim takımız aslında iyi. Sonuna kadar da güveniyoruz. Nasıl e, ilk nasıl sezona 5 galibiyet alarak e, başlayan o takım varsa gene bu seriyi yapabilir. Önemli olan sakatlıkların bizim için çok olmaması kadromuzda eksik oyuncumuzun çok olmaması o zaman hem oyuncuları en verimli şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz hem de bu süreçlerde bu zorlukları uyum zorluklarını da takım yaşamamış oluyor o yüzden doğru transfer yapmak lazım transfer yapmak için transfer yapmamak lazım yani evet gazeteler de birçok isimler yazıyor daha da yazacaklardır ama dediğim gibi biz çok ee, yakın irdeleyip, bunları sık irdeleyip doğru tercihleri yapmaya çalışacağız. başta e, mavi durum demişken, bu artan nürnüz kuru ne kadar etkiledi? Ya, hepimizi etkiledi tabii ki. bizde baktığınızda 10 e, lirayken Euro e, şu an 16 Euro'lara geldi. 16'lara geldi. E, bu da yüzde %60 yani oyuncu sadece oyuncu, yabancı oyuncuların bedellerinde de %60 yapıyor. Hepimizi çok etkiledi. İnanın bizde her gün bütçeyi arkadaşlarıyla revize edip planlamaları doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani önümüzde zor zorlu bir süreç. Bütün kulüpleri bekliyor gerçekten. Burada hani oyuncu alalım, oyuncu alalım diye alalım dönemleri bitti. Yani öyle 1 milyon eurolara 2 milyon eurolara oyuncular getirelim dönemleri de çok kalmadı. Artık çok daha iyi ligleri takip edip çok iyi scouting yapıp burada daha genç daha gelecek vadeden oyuncuları yetiştirmeye çalışan kulüplerimiz daha ön planda olacak. Biz de bu şekilde bu süreçleri yönetmeye çalışıyoruz. yani inanın ben de dediğim gibi bir tarafımız bizim de aslında sonuçta ana kişiliğimiz. Taraftarız aslında bizde. <gülüyor> Ondan sonra bu yönetimi taraftarımız adına temsil eden kişileriz. Bizim de gönlümüzden ne fırtınalar kopuyor. Bir bilseniz aslında ama e, inanın çok dengeli e, ilerlemeye çalışıyoruz burada. Başkanım birçok sorun var ama sizi çok gördük. Ben istiyorsanız müsaadenizle yayını bitireyim. Tabii. E, çok teşekkür ederim. Fondola ekibi olarak size yayını katıldınız. Ben, ben teşekkür ederim. Biraz böyle Kavuşmadı, zorlandık ama çok emeğin var gerçekten e, ağzına da sağlık çok güzel de bir yayın oldu teşekkür ediyorum.